Her evde görebileceğimiz sıradan bir örümceğin toplam sekiz tane gözü vardır. Şimdi bu örümceklerden bir tanesiyle karşılaştığımızı, selamlaştığımızı ve örümceğin bize baktığını düşünelim. Sakın korkmayın bizim örümceğimiz tamamen zararsız bir örümcek. Diyelim ki bu örümcek bize bakmak için önündeki iki gözünü ve diğer gözlerinden de üç tanesini kullanıyor olsun. Bize bakan gözlerin örümceğin tüm gözlerinin kaçta kaçı olduğunu bulmak istiyoruz. Dediğim gibi eğer örümcekleri tanımıyorsanız biraz şaşırmış olabilirsiniz. Bunu uydurmadığımı kanıtlamak için gelin şu örümcek fotoğraflarına bir bakalım. Burada gerçek fotoğraflar var ve tüm bu fotoğraflarda toplam 8 tane göz var. Bu fotoğrafta da 8 göz görebilirsiniz. Bir tanesi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Aslında böyle biraz korkutucu gibi ama korkmayın burada sadece matematik problemi çözüyoruz. Neyse, bunları bir kenara bırakalım ve soruya odaklanalım. Ne dedik? Öndeki iki göz bize bakıyordu. Komik. Peki, bu iki göz toplam göz sayısının kaçta kaçıdır? Sekiz gözün ikisi, öyle değil mi? Yani 2 bölü 8. Fotoğrafta görebiliriz. Bu iki ön göz, sekiz gözden iki tanesi. Ve bu gözlere ek olarak, soruya göre örümceğin diğer gözlerinden de 3'ü bize bakıyordu. Yani sekiz gözün 3'ü daha. Mesela bu üç gözde bunlar olabilir. Bu, bu ve bu. Soruyu çözmek için aslında iki kesi toplamamız gerektiğini hemen anladınız değil mi? Bir şeyin iki bölü sekizi ile üç bölü sekizini toplayacağız. Toplamayı yaparsak kesin paydasında yine sekiz olacak. İki artı üçse beş eder. O halde sonuç beş bölü sekiz. Yani buradaki sekiz gözden beş tanesinin... Bir, iki, üç, dört, beş tanesinin bize baktığını, hatta itiraf etmem gerekirse biraz ürkünç bir şekilde baktığını söyleyebiliriz. Ben de büyük olanların yanına pek yaklaşmıyorum, yaklaşmayı tercih etmiyorum ama küçük olanlar sevimli. Neyse siz, siz olun, örümceklerden korkmayın, onlara iyi davranın, sekiz gözlü komik hayvanlar sonuçta.